İnsanın kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir egzersizdir. Zekanın sesi yumuşak bir tona sahiptir fakat kendini duyuruncaya kadar durmaz. Beklemesini bilen bir insanın hiçbir şeyden taviz vermesine gerek yoktur. İnsan mutlu olmak ister, bu yüzden berbat haldedir. Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır. Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar. Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin, egonuzdan yüksek olduğunu gösterir. Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü. Bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği bir şey mutlaka vardır. Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.